Selamlar millet. Bugün sizlerle birlikte Fortnite'ın ilk bölümünde beraberiz. Yeni bir seri başlangıcı yaptık arkadaşlar. Fortnite uzun zaman bir süre sonra yeniden başladım. Yakında VP'mizi falan yatı. VP değil. VP lan. Aa VP. Evet VP. Aa buradaki de VP. WP. Güzel. VP'mizi falan da yakında yatıracağız arkadaşlar. Yılansı bir şekilde bu oyunu aşıracağız. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Arkadaşlar Spiderman. <gülüyor> Örümcek adam modu gelmiş arkadaşlar. Bunu... Oynayacağız. Tekli gidiyorum. Ya da One Man Squad mı girsek? <gülüyor> Bizi bir darlasınlar. Arkadaşlar ben normalde e, bu Battle Royale oyunlarını hiçbir şekilde sevmem. Bilen bilir. Kanalın eski aboneleri bilir. Peki yeni abone? <gülüyor> Neyse. E, arkadaşlar ben normalde Battle Royale oyunlarını hiç sevmem ama o örümcek adam eldivenleri var ya beni bitirdi böyle fıt fıt fıt etrafa giziyorum. Pompayla millete vuruyorum falan. Birazdan göreceksiniz zaten efsanevi vuruşlarımızı. Yani baba yani bu arada bu oyunda bir şey fark ettim ben. Bu oyun oynayan diğer oyunlarda da çok iyi oluyor. Eğim olarak. Çünkü bu oyunda her yere baktığın için. Sağa sola yukarı aşağıya. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Kesinlikle ve kesinlikle. Şunu kapatayım bir dakika. Buff açıldı. Ee, kesinlikle ve kesinlikle. Bu yıl bilmiyorum. Ee, bunu bilebilirsiniz arkadaşlar. Rahatlıkla söyleyeyim ben bunu size. Sonra demeyin bu ne yani an bunu. ne? Şimdi arkadaşlar genelde nerede oluyor? Örümcek adamın o eldivenleri ve alacağız, giyeceğiz. Genellikle o eldivenler şurada sert sinemanın oralarda, şuralarda. Hatta tahminimce neredeydi lan o? Şurada bir yerde A olması lazım ya da burada. Buralara gidebiliriz arkadaşlar rahatlıkla gönül rahatlığıyla. Şimdi atlayalım. Yani FPS'miz fena değil. Beklediğimden düşük açıkçası Bu oyunda daha fazla beklerdim ama düşük çıktı. Yapacak bir şey yok, yaşanabilecek şeyler ama gayet yeterli diye tahmin ediyorum Fortnite için Fortnite şimdi kürdan bir atalım. örümcek abi loottan önce örümcek abi yemişim lootunu örümcek abi yok o adama gitsin örümcek abi'nı bulamazsak kötü olur ama o buraya çok kişi indi. Wolfshitman neyse şunu öldürelim o zaman da arkadaş çok durdu orada ya da Aç siktir. İşte bu hiç olmadı. Hadi oğlum bir eldiven. Vermedi. Bir. Oh, i̇ki. Kallı kilim. Tamam birini öldürdük. Güzel başladık. Tertemiz lootumuzu da alalım. Şöyle F'ye basıp duruyorum. Bak delireceğim şimdi. Alışamadım hala şu E olayına. Şimdi de şöyle alalım hemen. Güzelce lootumuzu alalım. Şunu da alalım. Daha lazım. Uzaktan bir şey lazım vurmak için. Şunu atacağım arkadaşlar. Ben bunu oynayamıyorum. Delireceğim ya. Çok da oynamak istiyorum. dördü e koy bu. Bu ne lan? A kargaymış. Lan ne kadar büyük görünüyor. Perspektif bileririm. Şimdi şuradan mı gidelim? Şimdi buraya alalım. Bombaya hiç gerek yok. Bombayla hiç işimiz yok arkadaşlar. Bir doğru çıkalım. Şimdi alanlar bir boka yaramıyor tabi evet. Ne Üst kattı mı, alt katlama onu çözemiyorum. Ben de 7.1 yok şu an arkadaşlar. Stay away kulaklık var. Evet alt kattı olabilir. Umarım burada değildir. Yükredildik. Güzel. Ee, şu kullanılabilir belki bir şekilde yine. Ama ben gerçekten SMG'leri sevmedim. Ya metada değil. Ya da o benzeri bir şey. Yani anlamadım. Ama SMG'ler bok gibi geldi arkadaşlar. Bilmiyorum, SMG sevenleriniz var mı şu an ama. Şu an arkadaşlar ben zırh almadım ama şu yeni güzelliği bir tanımıyorum ben. Yemin ederim bir ses aldım gibi geliyor. Aha almışım. Bir dakika şimdi. Cm hop. Hadi bakalım. Hayırlısı bakalım. Orada Dur bakayım aslanım. Ha orada zırh varsa bu NA'yi kesin zırha gidecek. Bir geçelim. Selamünaleyküm. Eee şimdi zırh alalım. Azırhımız var doğru. Neyse, yan cepte kalsın. Şunu da alacağım, değiştireceğim ya. Vallahi şu anda pek gerek yok gibi araya. Şimdilik yani ne olacak? öyle Şu pompalıyı ikiye koyarsak daha rahat edebiliriz Aynen Böyle pompalı OP devam edebiliriz ee, Kimse de niye eldiven yok abi Ben dereceli girmedim Dereceli de kapalı galiba eldiven ya, Daha hiç görmedim daha bu Olduysa da Şimdi Aha Örümücek abi bir tane Ne yaptım ben hemen Arkaya yanlış yancıkla Şimdi buralarda elbet eldiven vardı Elbet vardır. Görmediysen ve videoyu izlerken görürsem ha. Okay, let's go. We will be Spiderman. Ya illa şunu mu koyduk bana gerçekten mi? Neyse. Spiderman, Spiderman. Şunu alalım ağzının yerine. Buna gerek yok şu anda. Hop, beyler görüyorsunuz. Çok sevdim, aşırı sevdim. Battle Royale'den normalde pek haza etmem ama şunu gördükten sonra fikirlerimi tık değişti. Ama bitiyormuş galiba yakın zamanda. Olsun. Biz kontentimizi, içeriğimizi yapalım. Bir dakika yanlış tarafa geldik yalnız. 5'te olursa sıkıntı çıkıyor. 3'te olsun, yakın olsun. 5'te zaten bu olsun. Şu anda yeterli bir envanterim var. Sadece silahlarımın level 6'lısı yeter. Pompalı ve şey kombinasyonu benim için. Yeterli. İdari bir kombinasyon. Bakalım birinci olabilecek miyiz? Önemli olan o. 17 kişi kalmış büyük ihtimalle olacağız ama Bakalım lan attım ama Neyse Şimdi bakalım adam var mı? Adam var mı? ha Gepçük Dur bakayım orada biri mi var? Selamın Hello Gepçük naber lan? Zıplat bakayım beni be Eyvallah kardeşim evinim Evet Save'e doğru yardıralım oğluma. Lan oğlum bastım ya bak ama. Hünürlenmeye başladım. Videodayım mı yapayım? Anam Nerede? Hah şurada tamam. Geliyorum da dolu Diline dışarı çıktı. Abi benim bu dil niye dışarı çıkıp duruyor? Benim bu dilde ne yapacağız arkadaşlar? Dilen var mı? Şunu da içelim abi dikle. Elimizin de hop hop hop. Şimdi şunu alacağız. Bunu kesinlikle alacağım da neyin yerine alsam. Şunu yine hemen. Bunu şöyle koyduk. Şunu da şöyle koyduk şunu da, koyduk. şunu da böyle koyduk. Bunu da böyle koyduk. Bir şeyler yaptık. Tamam böyle güzel inventer. O ne lan? Haydi. Selam ölekim yavrum evladım. Ne yapıyorsun <gülüyor> orada? Yavrum evladım. Aptal spider <gülüyor> Evet. Bakalım şimdi. Şuradan bir havuzu ah, atalım. Spider-Man'e kendisiyle bağlanayım. Spider-Man. Spider-Man. Pam <gülüyor> pam pam. Oyundaki o AR e nerede ya? Büyük ihtimalle yok. Bilmiyorum ama yani R olmadan Fortnite boynarım mı? Baştaki M4'e benzeyen hatta belki de M4. Bunlardan şöyle Like a değil. Hoopala Adam arayalım şimdi. 12 kişi kalmış zaten. Tekli girince güzel oluyor işte böyle. Temiz oluyor, rahat oluyor. Van Ben Squat girseydim büyük ihtimalle Şu an oyuna alışık olmadığım için Benim belamı öttürürler buralarda Bak ne güzel kardeşim ya tekli girip uçuyoruz kaçıyoruz her şeyi yapıyoruz Tamam mı gördüm ben Anlaşıl i̇şte da görmüş olabilirim tabi Hayatın şartları yapacak bir şey yok Hoppala Yerden ateş yedik sanki. Yerden daha yedik sanki. Dur vurdalım. Karıbıdık. <gülüyor> Aha. Tamam onun canı yok. Ya kardeşim build yapmayın şu oyunda ya. Benim sinirlerim bozmayın kardeşim. Bu build kim aradı size ya? ya bu yüzden eldivenleri seviyorum. İyi izle şimdi. Kogaga sen bir ya. Neyse biz hemen bir alalım şöyle hızlıdan. Yüratlık açış ki. Oradaki kalkanı da alacağım da. Baksana bildim boklunu abi. Öyle söyleyeyim yani. Lan bıraksaydın can basaydık anladık tamam Tamam kanka en iyi sensin bir çekil şurada Tarbiyesiz adam ya Bir can bastırmadı bak Zırsı zaten yok bir de canımız da Kere suda olmuş kardeşim ya Yani şu ağacın arkasına bassak Bas abi bas ya sen de çok muzmuzlanıyorum Aaaa altında basaydık daha iyiydi sanki ama olsun ya anasından mı artık o kadar da saklanmayalım Bir tane saplay maplay bir şey çıksa da zırhım olsa diyorum ama ama bir tık zor gibi geldi bana şu an hadi bana yer derken yoksa saplay olmayan ev yok abi boğumda beni kandıramaz Nerede nerede kopsun o ne? Yapı sesi duydum ama... Hayırlısı bakalım inşallah duymamışız. Yanlıştır. Hani nerede bakıyorum bu şeyi? Burada olamazsın ya. Tam burada. Burada mı? Burada da değil. Tamam ben belası neredesin? Merdivenin altında mısın? Evet öylesin. Hedefsiz burada ne işin var? Aa güzel nice. pretty good. böyle. Ondur baba. Tamam. Hiç yokdan Buradan gayet iyidir. Hmm. Burada biri var. Çıkabilirsek evden güzel olacak. Şimdi. De. Hop. Hop. Hop. Ben bunu arka verim aga. Evet. Arkadaşlar ilk Fortnite videom. Çok acemiyim oyunda. Farkındayım. Eğer duy beni siz bak beğenmeyi düşsek en önemlisi şey de kanala abone olun. Bildirim çanını açarsanız çok sevinirim. Üçüncü olduk. buna bu kısmetmiş. Spider-Man modunu denedik. Güzel bir modtu. Ben hoşuma gitti benim şahsen. Daha fazla video için Dediğim gibi beğenip abone olun falan filan. Hoşçakalın bay bay. Peace.